Diyelim ki üç tane elmamız var ve birisi bize yedi elma daha veriyor. Kaç tane elmamız olur? Üç elmamız varken yedi elmamız daha olursa elimizde toplam on tane elma olur. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım ama elma kelimesini bu sefer yazmayacağım. Elma yerine e harfini kullanacağım. Diyelim ki elimde dört elma var ve iki elma daha alıyorum. Toplam kaç elmam olacak? Elma yerine de e yazacağız ve soruyu baştan soralım. Elimde toplam kaç e var? Elma değil, e. Bir bakalım. Yine son derece kolay bir soru. Elimizde 4 elmamız varken ya da 4 e'miz varken 2 e daha alıyoruz. Toplam 6 e'miz olur değil mi? Soruyu çözerken e'nin elmayı temsil ettiğini varsaydık. Bu şekilde düşünürsek aslında e hemen hemen her şeyi temsil edebilir, değil mi? Yani elimizde e'nin belirttiği ifadeden değerden 4 tane var. Daha basit bir şekilde de düşünebiliriz. Elimizde 4 tane e var. 2 tane daha e ekliyoruz ve 6 e elde ediyoruz. Ya da şu 4 e'yi şu şekilde düşünelim. e artı, e artı, e artı, e. 2 e daha ekleyelim. e artı e. Sayacak olursak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane e'miz var. Şimdi de daha soyut bir ifadeye geçelim. Diyelim ki elimizde 5 x var. Bu sefer e yerine x kullanacağız. Buradaki x herhangi bir şeyi temsil ediyor olabilir. Mesela x bir sayı olabilir. Elimizde x'in belirttiği değerden 5 tane var. Ve bundan 2x, yani x'in belirttiği değerden 2 tane çıkarmak istiyoruz. Elimizde toplam kaç tane x kalacak? Bir düşünelim. x'in belirttiği değerden 5 tane vardı. x'in belirttiği değerden 2 tane çıkardığımızda, elimizde x'in belirttiği değerden 3 tane kalır. Yani 5x eksi 2x, 3x eder. Ya da yine biraz önce yaptığımız gibi yapalım. x artı x artı x artı x artı x'ten. 2x çıkarırsak, 2 tane x'in üzerini çizelim. Ne kalacak? Geriye 3 tane x kaldı. İşte bu kadar.